Herkese merhaba Gönül arenleri, Gönül Bacıları Ben Cem Kervan Bu hafta Sen bana diri su verdin Adı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle ee, İsa Ruhullah Küdüs'teydi Bir bayram vardı Bayramın en son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı Sesini yükseltip Halka hitap etti Susamış olan her can bana gelsin Bana iman eden her can Bana gelip İçsin. Çünkü Tevrat şöyle buyuruyor. Gönlünden hayat veren su ırmakları akacaktır. Hayat veren su ırmaklarından kastı kutsal ruhtu. Kutsal ruh kendisine iman eden her cana verilecekti. Ama kutsal ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz ölümden dirilip hakka miraca çıkarak yükselmemişti. Demek... Ee, İsa ölüp dirilip miraca çıktıktan sonra kutsal ruh verilecekti ki verildi. Evet ee, ve bu sözler beni çok etkiledi. Ee, bir deyiş ortaya çıktı. İnşallah beğenirsiniz. <Gülüyor> Sen bana dil su verdin derinden İçimde pışkıran su kaynakları Sana geldim içtim pınarlarından İçimde akıyor sığırmakları İçimde fışkıran su kaynakları Sana geldim içtim pınarlarından içimden akıyor sığırmakları Şahım sana geldim kalbimi doldur Şahım sana geldim kalbimi doldur Ruhun derya gibi aşkın ne buldu? Yol hak ve yaşamsın yolun tek yoldur İçimde var diri gibi aşkın ne buldu yol hak ve yaşamsın yolun tek olur içimde sürmaklar dur Hayattır bu diridir diri Ab-ı hayattır bu diridir diri Verdiğin sularla taşıyor dere Tövbe edip inandığımdan beri Akıp durdu diri sormakları Verdiğin sularla taşıyor dere Tövbe edip beri Akıp durdu diri sürmakları İnanmadan önce kalbim bir taştı İnanmadan önce kalbim bir taştı İnandım İsa'ya kalbim bir coştu Kalbimde su ile çaylar bir taştı Deniz oldu diri sormakları İsa'ya kalbim bir coştu, Kalbimde su ile çaylar bir taştı Deniz oldu diri sığırmakla İçtim imanla kervanım bendi su içtim imanla Hak beni paketi, paklandım kanla yeni bir yaratık oldum ihsanla Ben de çallar dirisi lufmaları Hak beni Affeti aklandığım kanla yeni bir yaratık oldum ihsanla ben de çağlar biri surmakları su dost. Evet bu diri su ırmakları sizde de akar. Sadece iman etmeniz gerekiyor. Bütün günahlarınızdan tövbe etmeniz gerekiyor ve insanın talibi olmanız gerekiyor. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın. Başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın. Diri su ırmakları içinizde aksın. Esen kalın, hoşça kalın.